Benek ismi. Bu sene 305 lira olmuştu tüp. 335'e 345'e kadar yükseldi. 2021'in 10. ayında 165 lira olan tüp. Şu anda 305 lira ve %85 lira oranında bir artış gerçekleşti. Alamadığı için vatandaş daha çok kaçar doluma, benzinliklere yöneliyor. Ve bunun tehlikeli bir şey olduğunu da farkında değiller çoğu kişi. Ama bunun patlama riski, daha çok kaçırma riski, tüpü bozma, tüp şişiriyor çünkü. Çünkü bunların hem mal kaybı hem can kaybı neden olabiliyor. Çünkü patlama riski çok yüksek. Hem onlara da zarar verir. Mallarına da, canlarına da daha bilinçli olmalarını arz ediyoruz. Bu hem suça giriyor, hem başkalarının canına kastetmeye giriyor. Hakikaten umarlarını tavsiye ederiz.